sevgili takipçilerimiz bu haftaki vlogumuzda kahvaltımızı yapıp çocukları İzmir Opti Optim alışveriş merkezine götüreceğim. Biraz gezeceğiz, tozeceğiz. Bakalım neler olacak. Ben şimdi elime salamımı aldım. Salamı doğruyorum. Evet şimdi ekmek doğruyorum. Yaprak vardı, yumurta duruyor. Soframızı ufaktan hazırlamaya başladık. Çocukları çağıracağız. Evet bu danalar da burada. Öykü Hanım telefonuyla... Sosyal medyalarda tur atarken Poyraz da yeniden bilgisayarda oyun oynamak hazlına ulaştı. Poyraz ne oynuyorsun şu an? Ben şu an mod kurdum ve Skyblock modunda oynuyorum. Ne işe yarıyor o? İşte bir tane şeyde başlıyorum böyle odunları kırıyor kırıyor alanını büyütüyor. İyi bakalım. Hadi kalkın kahvaltı hazır, kahvaltıya geçiyoruz. Evet yapar. yumurtayı soğanlı kırıyor. Nasılsın canım? İyi mi çocuğum sen nasılsın? E, sizi bugün nereye götürüyorum? Optimum Hadi bakalım neler yapacağız Optimum'da Yine tamam. ne kadar paramız çıkacak göreceğiz Arkadaşlar bu devirde evden çıkmak küllü zarar Peki senin karın dışarı çıkınca para harcıyor mu? Harcıyor mu? Harcıyor mu? Sen mi ha sormadı harcıyor mu? Tabii canım benim eşim biraz daha Tutundu o konuda beni Sence frenliyor Sadece Sen küçücük böyle yemek Başka da bir şey o Aç olursan. Böyle tansiyon kırlarsın. Evet, daha yumurtaları var. çırpmamışsın. Evet. Çırp istersen, gel şöyle bir çırpmanı alayım seni. Hı -hı. Bir de sabah türküsünü de söyle, cana bari ufaktan böyle... Ne söyleyeyim? Ben söyleyeceğim, içi tane... Akıla gelen bir şey yok şu an. Ne şeyi söylesene. O Aşk Kule abinin parkısı vardı ya. Neydi lan? Sen söylüyordun. Ben gündüzler, güler gece ağlarım Benim çektiğimi kim bilir Heh. Ona bir de pulber attım boyumurtaya. Oley! Bak ağzın tadını dökme aşkım. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlandık. Hepimiz üstlerimizi giydik. Şimdi Optimum'a doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Gazemizdeyiz şu an. Gediz tarafından gidiyorum bugün. Evet arabamızın kırmasının gaza az diye gaz bastırmaya geldik şu an. Bir açık bastırıyoruz yoluna devam. Evet. evet Kaçak kontrolü yapıldı Herhangi bir kaçak yokmuş Şimdi ustamız gazımızı basacak Evet Şu an vakum yapılıyor Sonra da gazımızı basacak ve araba doğru gidiyor. Bu da toyras. Araba sıcak diye. Bunun gazın kliması niye çalışmıyor diye. Biz de gittik gazımızı bastırdık. Şimdi buzdolabı arabamızla beraber çıkıyoruz dışarı. Hadi bakalım. Evet güzel oldu mu? Oldu. Serinlik verdiğimiz süper. Şu anda çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Optima geldik. Şu an arabayı otoparka bıraktık. Optima doğru gidiyoruz. Optimum. Ne yapıyorsunuz? Denizde nasıl gider bu? Fiyatı yaklaştı istersen ucuz yani çok pahalı değil. Anam anam anam anam Bunu Alıyoruz o zaman. Tabi tabi bak. Alalım mı? Bakalım alalım mı? Ucuz zaten çok pahalı şey değil. Yok kardeşim, hadi hadi yürüyün hadi hadi yeter bu kadar. Boyraz binicek mi buna? Binerdim de. Niye? Canım sıkıldı, eğlenceli değil. Biraz küçük çocuklar bile. Küçük çocuklar için yani, verinleştirmeyin. değil. <gülüyor> bateri alalım mı? Tabii canım bak. Evet, şu anda Dekotlan'dayız. Geziyoruz. Dağcı ve sporcu kıyafetleri alıp bakıyoruz. Pikniğe falan gidersek kullanmak için. Onu sana vermezler Poyraz. Uzan bakayım bir. Ben sıkarım. Ne? Sadece burası mı var. Taytlar bunlar, sporcu şeyleri falan. Gerçi bunlar, şey için ya, deniz kayfı şey için değil, evet. adımı... Ok bir arka mı? Anne bak, bir keller de atacağım. <gülüyor> Otur bana giriyor. Evet, bu <gülüyor> evet, bisiklet psikiyat bakıyor şimdi. Giriyor, giriyor bana. Nasıl sizce bisiklet Güzel mi değil mi? Yorumlara bekliyoruz sizin cevaplarınızı. Evet canım fiyatlar nasıl? Canım fiyatlar el yapıyor gerçekten Allah herkese yaradın olsun içlerimiz inşallah. Evet evet. Çok canım izliyorum anlamıyorum. Evet şimdi koçtaş'a doğru gidiyoruz. Bizden de Koçtaş'ta durdurulunlarına bakalım. Yeni malzemeler var diyor. Geldi arkadaşlar Koçtaş'ın olduğu yere. E masamızın ayaklarını yenilemek için. Boya ve matin aldım. Haklısın biraz çalışacağız gibi duruyor. Bir de tiner mi aldığımız lazım? O zaman bir de tiner ama. Hadi bakalım. Boyalarımızı aldım. Hesabı yaptı ödetiyor? <gülüyor> Hesabı sana mı ödettiler? Evet aşkım maalesef. Boya <gülüyor> bakalım yumruk atara vuracak. Basma oğlum. Çekir. Bitik bitik. Vuramadım ki. Önce alakasını. Evet. Geldik yemek bölümüne arkadaşlar. Arkadaşlar boks makinesine vurdum. Elimim burasına geldi. Boşa vurdum ya. Evet çocukları tantinizmden tantuni yediriyorum. Tavuk tantuni. Nasılmış tadı? İyi mi? Poyraz bir de tüy köfte yedi. Bir tabak çiğ köfteyi bitirdim buğra. Helal olsun be. Emin misinizler <gülüyor> miydi? Evet. Öykü'nün Öykü'nün hayran olduğu minyonlarla kalesi. <gülüyor> Poyraz <gülüyor> minyonlar. Minyonların yanıları. Teknoloji isterim. ne yapmış? Teknoloji tamam. kapanan tekli kapanan telefonu ikili kapanan açılan telefon yapmış. Biliyoruz oğlum. Galaxy Zip. Evet. Şimdi burası da Sinemaksunum sineması. Bir filmlere bakalım dedik. Yani Evet, hatun çok üzdük ya masaj yaptıracağız. Evet gezmek, gezmeden sonra yemek, ondan sonra bir masaj, sonra da uyurum herhalde ya. Hayır, hayır der ben dayanamam, Gelsen yapmasın. Aa olmaz, kalkamazsın, ayaklarını sıkıştırıyor. Beni çok yoruyorsun aşkım, böyle bir masaj yapıyorsunuz. Evet, Yapamazsın. kızım da dayısıyla beraber burada masaj yaptırıyor. Nasıl? Artıyor mu? <gülüyor> Nasıl Murat? Keyfin yerinde mi? Ailece masajda var. Nasıl Poyraz işkence? Çöpkecek. Evet. İşkence acayip getirelim. Poyraz da masaj modunda. Evet kocacığım nasıl? Herkese masaj aletine soktuktan sonra kendimi girmemen boynmazdı ama acıtıyor da ayrıca. Çok acıtıyor. <gülüyor> Acıdan gülen kocam. Evet. Şu an boynumu da sıkıştırıyor. Hop kafayı. Aa, kafayı muhaf <gülüyor> <gülüyor> Acıdan gülen koca. Ben... Ne oldu ne oldu? Hani alıyordun ayıyı? Kardeşlik ama. Ya bırak işte ben sana dedim. Ben... Ne kadarmış Öykü? 11 bin. Daha çok var 11'lik telefon kullanmaya. Öyküye telefon almadık diye biraz üzgün. Ama yapacak bir şey yok. O kadar para kazanmıyor. Değil annesi? Evet, evet sevgili takipçilerimiz biraz bozumuz düştü kusura bakmayın. Tüm günün yorgunluğu akşama çıktı. Geldim bir duşmuş aldım kendime ancak geldim. Bugünlük böyle güzel bir aile gezisiyle tamamladık. Siz de eğer bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videomuzu likelamayı ve kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Seviliyorsunuz.